Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz. Evet, e, yayınımızın da başlığında olduğu gibi arkadaşlar. Aile destek paketi yardımı alanların hemen hemen tamamına e, yakınına otomatikman bir aralıktan itibaren elektrik desteği de yatacak e, arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Tabi yatacak derken şöyle yani 1 aralıktan itibaren PTT'lere elektrik faturalarınızda gideceksiniz ve o şekilde elektrik desteğinden de faydalanacaksınız yani aile destek alanlar elektrik desteğini de alacak yani genel anlamda böyle müjdemiz bu arkadaşlar Evet, 216 liraya kadar bir elektrik desteği verilecek arkadaşlar hemen bu konuyla ilgili elektrik desteğinden peki kimler faydalanabilir şimdi genel anlamda bahsediyoruz bu konuda e, e, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardımı programı, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit e, yardım programı, öksüz yetim ve asker çocuğu yardım programı, şartlı eğitim, şartlı sağlık yardımı e, alanlar, yine e, çok, çoklu doğum yardım programı, kronik hastalık yardım programı, engelli ayl aylığı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar, engelli yakını aylığı alanlar, 65 yaş üstü muhtaç kişiler evde bakım yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar elektrik fatura desteği sağlanıyor. Evet kronik rahatsızlığı olanlar yani cihaza bağlı olarak yaşayan engelli bireylere bu biraz daha %5 fazla yardım yapılıyor. Yine elektrik yardımları ile ilgili e, devlete elektrik faturasını ödemeyip ödeyemeyip de icalık duruma e, düşenlerin e, arkadaşlar biliyorsunuz e, af çıktı ve 2000 liraya kadar e, olan e, borçlarını e, devlet e, sildi. Yani bu yeni e, yürürlüğe girdi. Tabii 15 Ağustos'tan önce elektrik e, faturalarını e, icayı düşmüş e, vatandaşlar e, öyle e, söyleyelim. Evet bu konuyla ilgili e, sizlere bu müjdeyi verelim e, paylaşalım istedik e, arkadaşlar yani e, aile destek paketi yardımı alanların muhtemelen tamamı elektrik desteğinden de e, faydalanacak arkadaşlar bu hakkı var Allah'ın izniyle e, evet Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın arkadaşlar.